Vakfeden kişide bazı şartlar aranırdı. Mesela vakfedilecek malın sonradan taşınabilecek olmaması ya da vakfın kişiye ait mal olması gibi. Bir diğer önemli şartsa borç veya aşırı müsriflik yüzünden malını kullanmaktan alıkonulmamış olmasıydı. Ama en önemlisi vakfeden kimsenin kamil ehliyete sahip olması, yani o kimsenin akıllığı buluğa ermiş, reşit ve hür olmasıydı. Tüm bu şartlar tam bir gönül rızasını yakalamak ve ileride oluşacak meseleleri engellemek amacıyla ortaya konuluyordu. Anlayacağınız bir kimse çıkıp kendi aklına göre 3-5 ağacı vakfedemiyordu. Sağlam temellere dayanan disiplinli bir sistem söz konusuydu.